Merhaba anne ve babalar, size bugünkü videoda bebeklerde demir takviyeleri neden başlanır bunu anlatmak istiyorum. Bize sık sorulan sorulardan birisi de bize, bebeğimize demir damması başlıyorsunuz ama hiç kanına bakılmadı. Demir eksikliği olmadığını bilmeden nasıl başlanıyor diye sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Tabii ki 4. ayda demir desteğinin başlamasının bir nedeni var. Demir bildiğiniz gibi vücudumuzda sadece kırmızı kan hücrelerinde olan bir madde değildir. Genel olarak bilinen demir eksikliğinde öncelik bir kansızlık olur. Bu kansızlığın yan etkileri, iştahsızlık, iştahsızlık gibi durumlar olabilir diyebiliriz. Ancak demir vücudumuzdaki bütün hücrelerin ana mikro besinlerinden birisidir. Bundan dolayı demir eksikliği sadece kansızlıkla ilişkilendirmek doğru değil. Bütün hücrelerimizi etkileyen hücresel sağlıkla ilgili bir mikrobesindir. Bundan dolayı demir eksikliğinden çocuklarımızı korumak istiyoruz. Peki bebeklerde demir neden başlanıyor ya gelirsek? Anne karnındayken bebekler son 3 ay içinde vücutlarına demir depolamaya başlarlar. Doğumlarında da vücutlarında yeterince demir deposuyla birlikte doğarlar. Bu demir onların hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi döneminde yeterlidir. Ancak bir bebeğe şöyle düşünün 3,5 kilo ağırlığında doğmuş bir bebek yaklaşık 4. ayda 7-7,5 kiloya yaklaşabilir. Yani iki katlık bir hücresel artış oluyor. Yani bu hem sayısal hem de hacimsel olarak hücresel artış oluyor. Anne kan depolamış olduğu demir miktarı bu hücresel fazlalığa yetişemiyor. Bundan dolayı 4. ayda bebeklerde demir eksikliğinin başladığını biliyoruz. Bu nedenle 4. ayda bebeklere demir damlasını başlıyoruz. Prematürelerdeki durum nasıl? Prematüreler bu 3. aylık, son 3 aylık anne karnındaki dönemdeki demir depolanmasını tamamlayamayacağı için daha erken dönemde demir eksikliğine bağlı sorunlarla karşılaşma durumu olabiliyor. Bundan dolayı onları da 2. ayda başlıyoruz demir desteğini. E, Prematürlilerdeki durumda böyle, aile hekimleri sağlık ocaklarında, e, aile hekimlik sağlık birimlerinde de demir preparatları ücretsiz olarak verilmektedir. Dördüncü aydaki demir takviyeleri genellikle damla olarak kullanılır. E, bu damlaların ürün olarak e, piyasada çok fazla e, demir damlası vardır. Bunlardan seçerken şunlara dikkat etmek gerekir, işte parabensiz olması, renklendiricisiz ve koruyucusuz olması tercih edilir. Bu demiri başladıktan sonra hani bir kutu değil de en az 9 ya da 12'ye kadar demir damlasının devam edilmesini öneriyoruz. Yaklaşık her kiloye bir damla olarak demir ilacı bebeklere verilir. Tabii bu ürünlerin çeşitliliği, ürünlerin içeriğine göre de değişebilir. Bundan dolayı demir ilacı önerilirken miktarını doktorunuzdan görüşmeniz önemlidir. Demir damlaların başlanması ve devam edilmesinde şu anahtar nokta önemlidir. Demir anne sütünde geçer ancak anne sütü yeterli demir miktarı yoktur. Bundan dolayı sadece anne sütü beslenenlerde demir takviyesinin önemi daha da fazladır. Anne sütü artı mama ile beslenen bebeklerde mama miktarı daha çoksa, yani demirden zengin mama miktarı daha çoksa, demir ilacının devam edilmesi doktorunuzdan görüşebilirsiniz. Çünkü yaklaşık 750 ile 1 litre arası günlük mama tüketen bebeklerin demir ihtiyacı olmayabilir. Çünkü bu hormil mamalar, piyasadaki bildiğiniz mamaların demir içerikleri gayet yeterlidir. tabii ki buradan şöyle bir anlam çıkmasın. Anne sütündeki demir eksik. Anne sütüyle beslenen bütün bebekler demir eksikli olacaktır diye bir durum yoktur. Biz zaten dördüncü ayda anne demir takviyesi de yapmaktayız. Demir desteğini ne zamana kadar verelim? Hem Amerikan Pediatri Akademisi hem de Türkiye'deki pediatri dernekleri en az dokuzuncu aya kadar hatta bir yaşına kadar demir takviyesinin yapılmasını önermektedir. Bebeklerin kan sayımını 9 ya da 12. aylarda bir kan sayımı kontrolü almak isteriz. Çünkü eğer hala demir eksikliği mevcutsa bu demir ürününün devam etmesini bazen isteyebiliyoruz. Eğer demir miktarı yeterince iyiyse demir kesiyoruz. Bebeklerdeki demir takviyeleri ile ilgili size anlatmak istediklerim bunlardı. Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.